öncelikle çok mutluyuz. Ankara gücü layık olduğu yere geldi. Buna bizim vesile olmamız tabii ki bizim hayatımızın içerisindeki en gurur verici zamanlardan bir tanesi. Dolayısıyla ligin başından sonuna kadar ligi e, domine eden, forse eden bir Ankara gücü vardı aslında. Ligin altıncı haftasında ilk ikinci içinden hiçbir şekilde çıkmayan 21. hafta liderliği alıp bugüne kadar getiren bir e, durum söz konusu. Dolayısıyla Sonuna kadar hak eden bir Ankara gücü vardı. Bugün de bayramdan önce bir bayram yaşadık. Sonuna kadar hak eden bir Ankara gücü vardı. Dolayısıyla çok mutluyuz. Umarım bundan sonra Ankara gücü bulunduğu hak ettiği bu ligde ömür boyu kalır. Hocam. Maç sonunda mı? E, konuşamadım. E, hiçbir e, şey e, konuşamadım çünkü sadece bir resim çekilebildik. Çünkü herkes başka bir duygu, başka bir sevinç yaşıyordu. Ama onlar benim yüreğimi biliyor. Ben onların yüreğini biliyorum. Buradan hepsinin yüreğinden öpüyorum. İyi bayramlar Ankara e, girecek. Günü... Onlar e, biz her zaman söylüyoruz. Biz yolcuyuz. Onlar hancı. Onlar bu takımın her şeyi. Dolayısıyla bugüne kadar bizi destekleyen desteklemeyen e, hepsine çok teşekkür ediyorum. Aslında desteklemeyenler de bize süreç içerisinde çok faydalı oldu. Şöyle, daha çok bizi motive etti. Yanlışlarımız vardı, yanlışlarımızı düzelttik. Dolayısıyla e, futbol antitez oyunu, e, futbolun içerisinde başarılıysan överler, başarısızsan tabii ki e, eleştirirler. Bu, futbolun içerisinde bunlar var. Dolayısıyla biz de bir sene boyunca karakterimizi bozmadan, Onlara sadece saygı göstermemiz gerekiyordu. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ankara gücü onların her şeyi. Dolayısıyla layık olduğu yere getirmek bize nasip oldu. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.